Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. habersiniz, nasılsınız, iyisinizdir umarım. Bugün sizlerle bir günlük vlog çekeceğiz. Ama her şeyi çekeceğiz. Her şeyi. Bakacağız, göreceğiz. Ama önce dışarı çıkmadan önce hazırlanmam lazım. Benim bir hazırlanmam lazım, üstümü değiştirmem lazım, bir giymem lazım. Böyle dışarı çıkılmayacağını gayet iyi biliyoruz. Ben hazırlanana kadar görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Aydan nasıl oldum? He? Nasıl oldum? Yakışmış mu? He? Yakışmış mı? He? Evet aşkım. Yani bu odayı çok kirletiyorsun sen Sen bu odayı çok kirletiyorsun. Çok fena. Ortalık yanacak, yanacak. Yanacak. Ne? He, benim benimle yanacak niye? niye? oğlum bizimle yanacak tabi la niye yanmasın? baksana oğlum montum efsane kaza on numara beş yıldız pantolon zaten niye, orça ne pantolon? <gülüyor> ne pantolon? ne pantolon? orço orça... evet. oğlum? orço bir zamanlar meşhur değil miydi? He? Alice! Ne? Oh no, oh no. Hadi ne izliyor muydun sen bir ara? Evet. Orçayı. Evet. Ha? <gülüyor> sen, de, sen de Alice gibisin Alice Alice. Ha? Sen de Alice gibisin. Varsana yeni gözlüklerini taktı. <gülüyor> Yine şekil şekil taktı. Yakacan ortalığı haydi hoş yakacan. Haydi gidelim. Hadi. El kremi mu? Ne ekremi? El. Evet. Haydi biraz. Ellerimi sür. Ben mi süreceğim? Hı hı. Niye sen sürmiyorsun? Sürbeği süredim abi. <gülüyor> sen kendini yan çekeceksin şöyle ee. Oğlum düz lan. Senin yamuk mu? <gülüyor> yani, çok Merve bak Sana ne ya? Ben yani, çok döktüm. Neden kafanın içine sokuyor? Kafanın içine sokuyor? E, sen dik yaparsan tam tersini yapıyorsun. Allah Allah. Biraz parmak sıkayım mı? Sık ama çok sıkma. Midemi bulandırıyorsun. Oh. Yüma inaye, yüma inaylan birlikte. Sağdan sola üstten alta önden arkaya danat. Hollaşa karşı, tutura karşı, germoda karşı, asarika e karşı. Sağdan sola üstten alta önden arkaya danat. Yeter. Güzel. Tamam. Kapatıyorum. Aydın. Aydın. Satıcım şimdi çöpe gidiyorum. Salak ne ha? Şerefsiz. Yersen köyde mi? Hah? İnsan çövdem? Kafamın hepsini çökmeyince sinetmem lazım. Kafam <büyük> bir çıkıyor. Allah <gülüyor> Allah al, gözüküyor yani. mu? Onun gözüm var işte ha? Ben bir tane istemiyorum belki. Kaç tane istiyorsun? Allah Allah. Bir sürü mü? istiyorum <gülüyor> Ne oluyor? There ne? one day that ne would pray for you I'm going to miss you I've just so you know it Aşağıda baksana şu kalabalara. Şu arabalara, bakla. Şu arabalara bakla. bak lan. Bak gittin ne yapıyor? Çeketi şey giydim, salak gibi. Güzel, çeketin var ama. On çeketim numara çeketin var. Çeketin ne? Gözümde kırardı. Niye? Bu araba bastı, çekti mi? Şşşşt. Şşşt. Şşşt. Şşşt. Şşşt. Şşt. Hadi ya. Şşt. Şşt. Şşt.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 Bir de bunlardan kaşik köpük serumu. Ne? Ne? Gül suyu, yüz Hadi dokunduğunu şey... alıyorum seni. Hadi yüz... Şşş, dokunduğunu alıyorum. Alayım mı? Acaba Aa. Şey bu hangisi buydu? Hı? Organik köpük temizleme, gül. Ne yapacağım? Gül ne yapacak onu ne yapacak? Köpük Suratına. temizleme. Suratına. Organik, hiç korkan yemez değil mi? Köpük temizleme, temizleme mi? <gülüyor> Aydan gene var ya. Gene gratis. Gene gratis rengi edeceğiz. Her gün gratisden bir şey alıyoruz ha. Biliyorun değil mi? Karşıda Ney? Bak, bu rak sevdiğim zaman hiç çıkmıyoruz da. Bir saat çıkmıyoruz. Bu ise bak bu ise ne? O ne? Ne bilmediğin şeyleri kullanıyor ha. 26 var lan. Cem şunu içeri. 28 mu? Bası dolu. Çok dolu ha, Hangisinin ya? Yani? Ne? Ne yapacağım Gözaltı C vitamini Ya Valla var ya bizi gelen Yorgunluk oluyor ya Eee Yatsın daha mı masajı? Yedi yürüt yatıyorsun nasıl yorgunluk oluyor? Başüstüne seni yatmadan ha Ne yatıyorsun Ne alacağım Şu şu, şu değil mi? Şu, aynı. Bunu mu alacaksın? Yaşına aldın da. Ee. Şumu şumu. Ha, bu, bu. Biliyor musun? Karadır. Tamam sor. Hayır evet. Onu da alacaksın. Hayır ne Abi 7 burada izah. Vallahi bir hiç çıkmıyoruz buradan. Evimiz oldu burası kardeşim. Aydan, kadar... yine elimize doldurdum poşette baksana. Bir poşet malzeme aldırdım size, bir poşet. Az aldı, ellerinde alıyor. İki tane daha sprey alacak, kız panel, yüz e, şeyi alacak Hı hmm. Başka, başka. Parti Kaç oluyor? para verdik 300 lira para verdik nereden demek baksana? Ne ne? Anasını satıyorum. Bununda değil zaten. Yo bunu dolur ki. Aydan yine tas oğacan. Hangi hangisini alacaksın? <gülüyor> Hı? Ha? Ne eğ? Eh. Hem eğ. Eh. Adam gene bizi. Neye bakıyor? Her iki taraf orası. Ne <gülüyor> olacak Doğru söyleyeyim. Bayan ki karışık fark etmiyor. Aytan kim? Asım bize mi? Cem lazım. Tamam beyaz bak o zaman. Yok mu? Emin misin? Kimfet ne kadar? Yok mu istediğini? Bu 690. Bu Daha güzel. bunu alalım. Beyazı yok. Belki Yok mu? Dibrek yani. Beyazki güzel şansı olur. Adam bakarsa kritik sıdar atar. Hep Siyah bunlardan aldım çünkü. Siyah verip. Sigara oh, <gülüyor> sık Hangisini alacaksın? Açmıyor şey şöyle var. Şöyle beyaz verip. Şuralar öyle olmayacak. Sizin mi derisiniz? Aynen. Kol üstü bez olmayacak. Saade öyle olacak. <gülüyor> <A> Haydi <gülüyor> doğuş. Bunlar 270 270. En az geçtiğimiz 5. ayakkabıcı burası. Ne yapayım? Beyaz sade istiyorum işte. Dur, dur, dur. Ne yapayım? Çıkacak mısın? Çıkacak mısın? Güzel. güzeldi ya. Yani. Güzel mi? Evet. Alsaydın. Ben diyorum, beyaz istiyorsanız. Bunu ne alacağım kendine alacağım. Ne alacağım? Şurası Abi Köpeğe hmm. Ne alacağım? Ya. Saa de bakıyoruz, Çorap da bakıyoruz. Hepsine bakacağız. Biraz mevzii. Bugün anasını atacağız ortadan. E, Niye beni alacaksın oğlum? Ben ne yaptım yani, Tut diye. Tut diye. Ne eksik devide. Şunların hepsini alıyor. Görün. Böyle... Elbiselerinde biraz düz bir olsun onu alıyor. Hı? Benim kumaş olsa... siyah bir pantolon ihtiyacımız var. Ara ara. Çok güzel ha. Tıktık mı alacağız? Tiktik makinesi. Nasıl yapıyor elbiseyi? Buradan değil, buradan değil elbiseyi nasıl yapıyor? Tertemiz yapıyor. Allah Allah. Nayit yani o tüyü kalmıyor. Kalmıyor hiç mi? <gülüyor> ya kalırsa? Ya kalırsa çama mı olacak? He, çama olacak. Getir bak. Evet. Müjet evet, bayram alışverişi şey sen de bayram alışverişi şey yapıyorsun. Yapıyorum. Peki ben merak ediyorum. Evet. <gülüyor> Bak hemen tişört güzel dedin. E güzel dedin az önce. Aydan bizi bitiriyor. Aydan dışarı çıkmak ölüm, zulüm, zulüm. ne bakma? Bir de Japon pazarımız var değil mi? Hadi gidelim. Aydan. Buraya yazık çıkamayız ha. Biz yukarı gireceğiz. Nasıl Bitmiyor ya, Ayaklarım artı ya. Gebze'yi geziyoruz şu an. Yukarı çıksan. He? Niye kaçtı? Ne kadarmış onlar? 30 mu? Orada altılı, 15 değil. Tamam. Aa hangisi daha, uygu? 10 daha uygun? bu daha işte. Değil mi? Bu kaçtı? Onlar aldı. Kaçlı? 25'er aşkın. Kaç para? 1 2 3 4 5 6 tane. Altans 25'tir. Çok Toplandı değil mi? Şıp şıp. Onu çabuk kırılırlar ki. Değil. Şöyle. Kırılır. Yok be. Hem sahtekâr değil mi? De. Şeyli mi? Evet. Plastik, Plastik mi? Lastik mi? Çektiği zaman genişliyor yani. mu? Yani şey evet, alacak mı? <gülüyor> He? Faydanın askılık hastalığı. Ne alacağız? <gülüyor> Hayır çıkarttığımız ya tam karşıdan tam karşıdan Tamı tam mı tam bana karşıdan aa tam karşıdan Güzel Oo, çiçekli mi çekti ha. ya hayvan Geçerse... işini biliyor. ha çiçekli mi çekti bak eyvallah ya değil mi Yüzü. ha bak böyle bak ha, işte. aa, bak sorsak, da var, tahta karayi lan burası mı kaç lira yüz. yüz mü yüz lira senin cebinden çıkacak. <gülüyor> Hayır sor abi bir gelsin biz anlamıyoruz. Şeyler. Abi bakabilir misin? Bakabilir misin? Bir ben anlamıyorum da. Çocalar çok mu güzel değil he? Yok bu çok güzel çok güzel. Pundle yakışıyor aşkım. Sen var ya Matrix gibi olmuşsun bugün. <gülüyor> Matrix'in ikincisi olmuşsun. Senden film çekilir ha. Senden film çekilir. Biliyorsun değil mi? Hı. Ama insanlar nasıl çıkıyor dışarıya? Ama güzel. Trench coat alsaydım kendine çok iyi olurdu. Ne alacaksın? Trench coat. Bio o eksikti. Tamam, trench coat başka? Bunun gibi incesi vardı ya. He. 370 miydi neydi öyle ki aşkım oldu. Ulan, full üzücü zararsın ya. Sen mi zararsın lan? Sıslat. Ben de konuşmam konuşma ama Allah'a... He. Trrrrrak yaparım kafana. Trrrrrak. Onu, onu da koyuyor. Ne? de ben kaybetiyorsan ağzını yırtarım. Allah! Sen gerizekalı mısın? Manyak mısın? Afıza mı senin bozuk? Beynin mi bozuk senin acaba? Sen gerizekalı mısın? Şimdi bir koydum. <gülüyor> Her şeye e bakalı. Ne açıyorsun? Vallahi <gülüyor> ne tadile mi içsen sanki? Son ay anne de ona bir baliza lazım. Baliz mi alacağız? bu pantolon çok güzel. Sen buradaki baliza mı diyorsun? İkisi salak. Erkek bakayım. Gel bir bakalım. Hadi bakalım. Bak, Hangisini bakalım? Güzel, mi? şu adamın altındaki çok hoş. Aaa, süper. Güzel. Değil mi? <gülüyor> Yukarı çıkmamız lazım, bilmiyorsun değil <gülüyor> mi? Ha, bak kendimi benim için girdik. Benim için girdik, onunla onu alışveriş yapıyoruz, anlamadım. <gülüyor> ben niye böyle bir şey oldu? <gülüyor> hani benim için girdik biz buraya? 150. <gülüyor> Allah'ım ya Resulallah. Allah Aydan benim için gidik arkadaşım. Bana gelir mi? Ha? Bana gelir mi? Benim için gidik arkadaşım. Peki bu bana gelir mi? E, tamam. Ne? Daha duymamadın mı? He? Ee? Daha dinlemedin mı? Bana gelir mi? Gelir gelir. Bakayım. Oo. Ya güzel. Hayda, <gülüyor> <gülüyor> benim için gidip senin çalışıyor şey yapıyorsun. Manyaksın sen. Gel, gel. Adam ha, bunu gülüyor acaba. bunu yayınlamazsam şerefsizim. Nerde Sağ olun. Bu ne acaba? Evet, lan. Ha oydu. Giriyorum içine. <gülüyor> Kapatıyorum. Kapatıyorum. Bak siyah pantolonlar da var burada. Siyah. Vallahi istiyorsan siyah var. Nasıl oldu? Geleyim? Sağ olun. Gelme. Hadi hadi O yaş bu kadar indirmişsin. İğrenç ben oldu. Biraz kaldır. Hayır ben öyle sevmiyorum. Nahim? Ha, şapçal oldu. Çıkayım. Değil mi? Şapçal oldu. Dar ya orası. Dar mı? Aslında... Çok uzun. Çarp çarp çarp. Of aydan'ı beklerken. Zulüm. Zulüm. Aydan alışveriş yapması zulüm. 600 alışveriş yapacağım. Hadi bir taksit yapalım. Çok pahalı. Güle için alacağım. Ne için alacaksın? Aa, ah, çok üşü. Bu mu? değil mi bu lan? Nasıl dinlemek istersen. Haydi hoş. Hadi gidelim. Aynı evde Anasını Var wow. ya bitirdim beni ya. Sabahtan beri geziyoruz dışarıya. Her sabahtan beri dışarı geziyoruz. gül Hadi bittim böyle. Öldüm böyle Öldüm. Harne guruluyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben de acıktım. Sabahtan beri geziyoruz. Sabahtan bir alışveriş. <gülüyor> Aldığımızın hatta hesabı mı baksana? <gülüyor> <gülüyor> Gratise gir buraya gir buraya gir. Ben beni çok beğendim ya. Bu o. Neyi? Hani beğendin ya buradan. 70 mi? 80 mi? 100 lira 200 lira. Alacak mısın? Evet arkadaşlar günün sonuna geldik. Yorucu bir gündü. Sıkıcı bir gündü. Doğru değil mi Aydan? Hmm. Çok yorucu ve sıkıcı bir gündü. Aslında ama güzel bir gündü. Yoruldum. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı yorum yapmayı sakın unutmayın. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız ne yapacaklar Aydan? Nerede bileyim ne yapacaklar? Abone olacaklar. Neymiş? Abone olacaklar. Görüşmek üzere. Elinize dikkat edin.